Yani 300 tane kitabı olan bir yazar çete lideri olarak resmi olarak pişlenmiş gibi bir şey oldu gördüğüm kadarıyla. E saygımız var eğer bundan eğer mutlu olacak çevreler varsa yani bundan rahatlayacaklarsa ben bir şey demiyorum. Yani eğer hapis yatmamdan da mutlu olacaklarsa gidip yatayım. Daha önce de yattım hapishanede. Akıl hastanesine de yatırdılar. Orada da kaldım 10 ay. E, cinayet işlemiş deli akıl hastaların içinde. Yani huzur meydana getirecekse yapayım yani. Ben böyle şeylerden rahatsız olmam. Çünkü kaderde olan bir şey. Ama Türkiye'de buna inanan tek bir tane kişi yok. Yani benim çetediler olduğuma. Yani herkes sırtıyla güler buna.